Hepinize merhaba sevgili seyirciler. Yine haber yapıyoruz. Evet bir espriyle başladık. Şimdi ilk haberimiz Brawl Stars'a gelebilecek güncellemeler. Hemen o güncellemelere geçelim. Birinci gelebilecek güncellememiz bu çok fazla dolaşıyor. Büyük ihtimalle Brawl Pass'la beraber gelelim Evet Brawl Pass'la gelebilecek bir şey ama şu anlık diyeceğimiz şu. Bu şekilde emojiler gelebilir. Emojiler 20 taş, 50 taş, 108 taş gibi gelebilir. Ama bu emojiler daha düşük taşlarla olabilir diyoruz. Bu ise Pem'e gelebilecek Z model. Bu da internette çok fazla dolaşıyor. Hani Horus Boğ da çok fazla 1 yıl boyunca internette dolaştı ve Süpercell dedi ki Horus Boğ'yu herkes düşünmüş. O zaman biz de oyuna PM Pem'e Pem de R model gelebilir bu şekilde. Pemede skinler gelebilir. Bunlar ise yeni kutular. Tabi bunlar bir tanesi gelebilir oyuna belki. Dört kutu olabilir. Mesela en baştaki yıldırım sandığı. O da Clash Royale biliyorsanız yine Supercell'e bu. Onda vardı yıldırım sandığı. Mesela bir cold 16 cold güç puanı. 20 neon güç puanı geldi. Bunları değiştirebiliyor olmanız. Yeni karakter çıkınca belki de o yeni karakterini değiştirebiliyor olmanız olabilir. İki katta ise her şeyin iki katını veriyor. Altı kolç 2 leon çıktı diyelim ki 4 leon 12 kolda yükselebiliyor bu. Diğer ise gizemlik sandık. Bu gizemlik sandık da veya şu şekilde gizemlik sandık isterseniz e, yani bu destans sandık da olabilir. Her şey olabilir. Ender sandık diye de gelebilir bu. İçinden ender bir karakter veriyor ve bunu almak için sadece taşla diyorsun yani. E, kupa yolunda da yok veya onun gibi bir şey olabilir. Burada sadece numuneler şeyler gözüküyor. E, bu haberimiz böyle. Evet bu şey, e, şeyde ise güncelleme gelebiliriz güncelleme neyse. Zisan güncellemesinde diyor. Tabi bu daha gelmiş bir şey değil. Bu arada bunu attığım videodan sonra Brawl pass daha dün Brawl Pass şey geldi. Ama ben e, bu videoya başladığım zaman arkadaşlar ve bunu eklemeyi düşünmüştüm. Bir iki gün önce <gülüyor> Brawl Pass'ın geldi. Arkadan bir rüzgü geldi. Her neyse yıldız gücü veya şey, e, aksesuarlar yıldız puanıyla satılabilir. Ama gördüğünüz gibi 25 2500 veya 5000'e alınabilir. Bence 5000 düşük kalmış veya burada mesela gizemli karakter 1000 yıldız puanı değişebilirse bunlar 1000 yıldız puanla gizemli olsaydı ben şu an halay çekiyordum. Arkadan düzgün yapmaları seregi de bence bu. Evet ee, bu haberimiz böyleydi. Evet sevgili izleyicilerimiz benden bunları dinlediniz. Şimdi Ercan'a bağlanıyoruz. Niçin? Ercan Piper'la bir sohbet ayarlatıyor. Piper anneler gününün önemini şimdi anlatacak herkese bütün annelerimde anneler günü kutlu olsun. Evet Piper Hanım anneler günü budur. Bunun ne, ne diyeceksiniz? Anneli haklıyız. Seyhe seyhe alırız. Bir tane yanlış etmeye girdim. Oyun anneler günü. bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Sizin de anneler gününüz kutlu olsun. Bu arada size birkaç sorumuz olacak. Mesela birinci sorumuza başlayalım. Başlayalım alayım soruyu. Birinci soru anneler gününde annemize ne almalıyız? Çocukların veya oğulların, kızların bir hediye almasına gerek yoktur ki. Anneler gününde hatırlamaları ve bizi üzmemeleri yeterli. Evet bu sorunun cevabını aldık. Peki diğer sorumuz. Şimdi nasıl o dönüp dolaştırıp bizim kafaya denk getiriyorsunuz? O şimdi bir anne gücü yani. Annelerin anlayabileceği bir şey anlamayacağınlar. Anlamadım ama neyse. Peki buradan birine seslenecek misiniz? Evet evet ben de anneme sesleniyorum. Doğum günü kutlu olsun ben de. Efendim ya yani doğum günü mü? Evet bugün hem annemin doğum günü hem de annemin anneler günü. Evet evet Cini yine sana döneyim Cini Sana geliyoruz. Yine bana döndük. <gülüyor> evet komikti. Evet Piper'dan da anneler günüyle ilgili sorularımızı cevaplattık Şimdi sıradaki haberimiz. Evet şimdi haberimiz iki tane erkek neden babalar günü normal anneler günü gibi kutlanamıyor diye yakınıyorlar. Şimdi o tartışmaya geçelim. Ve bu tartışmanın kaplani benim. Piper anneler günü Kotla, Mr. P. ise babalar gününe yakınacak. Şimdi o programa geçirin. Emreci saygıla selametler hocam. Ya bir şey soracağım neden bu erkeklerin babalar günü dizme kutlanmıyor. Baba al çorap bitti. Allah Allah. Kadınların ki oley oley oley. Ee, lütfen bu şekilde başlamayalım. Ee, i̇lk olarak bir sizi tanıyalım. Siz kimsiniz? Kimlerdensiniz? Nerenin mezunus mezunusunuz? Bunları bir öğrenelim. Memişim ağzına özür dilerim sizden. Ya ben kendimi tanıtayım bir önce? Ben Master P. Ee, konuşmam biraz bozuktur. Hangi şey var onu ben de bilmeğer. Şimdi ben Babalar gününü avukatıyım. Neyisiniz efendim? Avukati, avukati. Anladım. Fikisiz Kork Bey. Ben de bu arkadaşın yardımcısıyım. Bu arkadaşla beraber yani memişim. Onunla beraber biz babalar gününü kutlamak daha iyi kutlamak için, daha çok kutlamak için başlıyoruz bu memişliğe. Anladım. Sizi ben çok atak gördüm. Şimdi Piper'la konuşalım. Piper'ı zaten biraz önceden tanıyoruz. Şimdi onunla konuşalım. Merhaba ben Piper. Ben bu programa... Bir saniye program bindi bu değil mi? Ya arkadaşlar bu anneler günü yolcu ile kutlanılıyor. Çok belli. Çünkü burada çocuklara en çok biz başlıyoruz ya bakıyor bakıyorsunuz. Çiş. Ya bizi çocuğu bırakıp gidiyor musunuz ya? Memişim sakin ol. Arkadaşlar iki dakika durun ya. Burada iki taraf da önemli. İki taraf da annesiyle babasıca çocuğun. İkisi de önemli. Tabii ki zaten ayetlerden de belli. Anne, anne, anne, baba. Onu beliyoruz. Gene bel. biliyoruz onu. Kız kız kız kız. kız. Her neyse bizim amacımız bari babalar sonra geliyor ya dördüncü oğulara işte o zaman babaları bari güzel bir coşkuyla kutlasınlar. tamam annelerinkinden daha düşük olsun ama bizim de isteğimiz bizimkiler de mutlarsın. aynen benim şimdi be aynen böyle istiyorsun bizi böyle kabul etmen lütfen sakin olalım Mr. P. Bey memişimize <gülüyor> sahip çıkar mısınız? Tamam, tamam. Peki, Piper hanımefendi, Piper hanımefendi, tekrar Piper hanımefendi saygından böyle diyorum. Sizce bu mantıklı, güzel bir şey mi? Babalar gününün coşkuyla kutlanması. Efendim, kutlanacak, kutlanacak. Bu babalar günü de, anneler günü de kutlanacak. Sadece, hani anneleri, kadınları, dönemaz. O günler olmaz diye söylüyorlar ya biz ona karşı çıkıyoruz. Yoksa babalar niye niye kutlamasınlar ya bayramı? E Tabii onların da çocukları gidecek, onlara alacak bir şeyler. Ama nedense sadece anneler gününde bile çiçek, böcek, hadi ne bileyim, resim falan çiziyorlar. Çiçek kopartıp getiriyorlar. Ya önemli olana çocukların bu günü hatırlaması değil midir efendim? Alkış sesi verecek ama işte o kadar para yok. Alkış sesi veremiyorum. Her neyse, evet bunu da duyduğumuza göre bir sonraki haberimize geçelim. Bu arada iki tarafı da barıştırdık. Lütfen anne baba ayırt etmeyin. Hepsin kutlayın günlerini çünkü bugünler annelerimizin de babalarımızın günleri. Evet diğer şey geçeceğiz. Derken bakıyoruz 10 dakikaya geçmek üzere. O zaman haberi kapatıyoruz. Biz de ayrılan süre. Bu bir sonraki habere kadar. Habere kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bizi dinlemeye devam edin. Bir sonraki haberde o Mr. P. denen o iş adamıyla görüşeceğiz. Bay bay.